Orman ve Su İşleri Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 100. yılında KOP müdafası belgeselini sunar. KOP müdafası muvaffak olmuş bir planle sayılmalıdır. Müzik ''Ben Anadolu dağlarının süsü, tarih ve medeniyet kaynıyor içim, ben şehitlerin yeşil ve mavi örtüsü, orman ve su olup hayat dağıtacağım, ben Çanakkale geçilmez diyen şehitler diyarı, Sarıkamış, Allahu Ekber dağlarında kar, Kurtuluş destanı yazılan Sakarya, Polatlı, Afyon, Kop Harşide zaferler tarihi akar.''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 bir devrin battığı yerdir Eğil de kulak ver Bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir Birinci Dünya Savaşı neden bu kadar önemli? Bu savaşın 100. yıl dönümü üzerinde Neden bu kadar duruyoruz? Bugün bölgemizde var olan Tüm kriz ve çatışmaların Fitilini ateşleyen bir savaştır Birinci Dünya Savaşı 1918 yılında Mondros mütarekesiyle sona ermiş ama etkileri hiç azalmadan her gün her yıl daha da artarak bugünlere gelmiştir. Şu anda Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da var olan sınırlar hemen hemen bütünüyle Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı bakiyesi olan topraklar üzerinde oluşmuştur. Kopta oldu duman, ciğerim yandı aman. Utan ey kahpe düşman, bu yerler koçak yurdu. Mavzeri vurdum kola, tek birle çıktım yola. Göğsüm imanla kale, bu yerler şehit yurdu. Çoruh'tan suyun aldım Yarime selam saldım. Kardan siper bağladım. Bu yerler Şahin yurdu. Şair der aman vatan, yar vatan, yaran vatan. Ölümden korkmaz atan. Bu yerler Aslan yurdu. Zaferler tarihimize 2. Çanakkale Destanı ve Plevne Savunması olarak geçen Koptağ ve Harşit savunması Rusya'nın hayal kırıklığına uğramasının önemli kilometre taşlarından biri olmuştur. Düşmana geçit vermeyen Koptağ, Bayburt ve Gümüşhane'den Tirebolu'ya kadar olan 250 kilometrelik bölgede ölüm kalım mücadelesi verilmiş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 çok önemli. Koptag'a düşmana geçit vermeyen bir dağ. Dolayısıyla Koptag'a milli farkı olması için müraca ettik. Sayın Başbakanımız onu imzaladık. Koptag'a bloku düşman tarafından ele geçirilince Türk 5. Kolordusunun savunması çözüldü. Bundan anlaşılıyor ki 5,5 ay devam eden savunmanın kilidi Koptag'a oldu. Bu kilidin anahtarı düşman eline geçince Türk askeri kanını ve canını bu savunmanın devamı için oluk oluk dökerek kutsal abideler bırakarak geri çekildi. Böylece Erzurum'u aldıktan sonra istikamet Batı Anadolu diyerek Haziran'da İstanbul önlerinde olmayı hayal eden Rus orduları başkomutanı General Yudeni'in hayali kursağında kalır. Koptag sürekli bizim gelip geçtiğimiz yer, gördüğümüz yerler. Ancak bu işin içerisine girince Oralardan neler olduğunu, neler bittiğini görünce, öğrenince insan daha çok heyecanlanıyor. Daha çok heyecanlanıyor. Biz bu çalışmaları yaparken de sadece kendimiz arazi üzerinde ve evraklar üzerinde yapılan çalışmalar değil, aynı zamanda Genelkurmay ATS Başkanlığı'ndaki askeri cevidelerden de istifade ederek biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Doğal isperlikler olsun. Hepsi orada mevcut. İnşallah bu ilandan sonra... Bunlar bu tarihi dokuyu hem ortaya çıkarmak, o süperleri iyileştirmek. Biz bundan önceki Milli Park ilan etmiş olduğumuz sahalarda yer altı taraması yapıyoruz. Ceoradarlar, üniversitelerle birlikte. Orada biz kefensiz yatan şehitlerimizi buluyoruz. Gençlerimizde tarihi şuğulu uyandırmak, bizim ecdadımızın neler yaptığını gelecek nesillere aktarmak noktasında gayret göstermeye çalışıyoruz. Top cephesindeki iki tarafın zayiatı hakkında kesin bir rakam söylemek çok zor. Ancak Fevzi Çakmakpaşa bu hususta genel bir değerlendirme yaparak, Rusların sadece Bayburt ve Erzincan'ı almak için 5 ayda en az 33 bin zayiat verdiklerini, bu Doğu Karadeniz bölgesini almak için verdikleri zayiat da eklendiği zaman, Rus kaybının toplam 40 bine ulaştığını bildirir. Türk 3. Ordusununsa 9.700 şehit, 15.000 yaralı olmak üzere toplam 24.700 kayıp verdiğini ifade eder. Hazreti şehitlerimizin ruhuna fatiha okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aleminerrahmanirrahim. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor! Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdad dinerek öpse o pak alnı değer! Sen ki asara gömülsen taşacaksın! Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat! Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana ağuşunu açmış duruyor peygamber Orman ve Su İşleri Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 100. yılında Kop müdafası belgeselini sundu.